Stefani ve Ömer yollarda, Stuttgart'tan Samsun'a Biraz Stuttgart gibi yani çok önemli bir merkez Köklü işbirlikleri, ortak projeler İspanya, Barcelona'dan Nexcess isminde bir ortağımız vardı Tehlike altındaki türlerin korunması Türkiye'nin tehlike altındaki tüm türlerini kapsıyor aslında projemiz. Kadınlara eğitim ve istihdam. Yaklaşık 150 kadına ulaşmış olduk. Çevre için bisiklet kullanmaya teşvik. Biz onları sokağa çağırıyoruz bisikletlerini alıp özgürleşmeleri için. Almanya'da Erasmus Plus katılımcısı bir genç. 6 ay sonra bambaşka bir şekilde bambaşka düşüncelerle İstanbul'a döneceğimi düşünüyorum. Avrupa'dan Anadolu'ya Pazar 9.15'te NTV'de.